Yurt dışından bir uçak alıyorsunuz, helikopter alıyorsunuz, füze alıyorsunuz veya bir sistem alıyorsunuz. Sonuçta tüm bu ömrü boyunca bu sistemlerin yedek parça açısından dışarı bağımlısınız. Yazılımında bir değişiklik yapamıyorsunuz. Örneğin bir uçak veya helikoptere yurt dışından aldığınızda kendi geliştirdiğiniz mühimmatı, işte bombayı, füzeyi takmak için özel izin gerektiriyor. Yani bir bakıma parasını ödediğiniz şey için Yurt dışından izin almak durumundasınız bazen ülkeler arasında işte bazı diplomatik krizler olduğu zaman başka başka gerilimler olduğu zaman bunlar da projelere yansımaya başlıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nde ana vurucu gücünü F-16 uçakları oluşturuyor ve F-16'da da zaman zaman bu tür problemleri yaşıyoruz. Ama şimdi blok 30'lara uygulanmaya başlayan özgür projesi ile birlikte elimiz çok daha rahatlayacak. F-16'ların blok 30'ları milli görev bilgisayarına sahip olacak, milli uçak tanıma sistemlerine sahip olacak ve artık istediğimiz gibi uçağın yazılımında her türlü müdahaleyi yaparak bu uçağı farklı farklı amaçlar için kullanılabilecek hale geleceğiz. Türkiye 2012 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, Aselsan gibi Türk Savunma Sanayi'nin önde gelen şirketleriyle ee, özel bir anlaşma yapıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bu anlaşmayla 2012'de Özgür projesi başlandı ve bir hava kuvvetlerinin elindeki bir Blok 30 serisi F-16 tusaşa geçti ve işte yazılımsal, çeşitli e, sistemleri geliştirecek modifikasyonlar bu uçak üzerinde uygulanmaya başladı. Tabii bunun da bir bedeli vardı sonuçta Türkiye. Amerika ile oturduğu masaya ve blok 30'lara müdahale için bir para ödeyerek bunun haklarını satın almış oldu. Şimdi bu özgür projesiyle birlikte çok önemli bir modernizasyon hayata geçirilmeye başlanacak. Gerçekten adeta bir sürü şeyi sıfırdan yapıldığı için işte 2012'den 2021'e 9 yıllık bir çalışmanın ürünü bu. Sonuçta testler önemli ölçüde tamamlandı ve yıl sonu itibaren de Özgür projesi ile ilgili seri imalat başlayacak. Peki Özgür projesi neler içeriyor? Örneğin kokpitteki bütün ekranlar değiştiriliyor. Bu ekranlar yeni nesil renkli ekranlar haline getiriliyor ve üreticisi de Aselsan. Uçaktaki ana görev bilgisayarı Aselsan tarafından hazırlanıyor ve bu ana görev bilgisayarında da bütün tanımlamalarını istediğiniz gibi Türkiye gerçekleştiriyor. Bu da çok büyük avantaj ve böylelikle birçok yerli mühimmat ve sistemi uçağa tanıtıp emniyetle atabilmenizde mümkün hale gelecek. Uçağın ayrıca radarda tanıtılmasını sağlayan dost mu düşman mı olduğunu belirten IFF sistemi de milli IFF uçak dost veya düşman tanıma sistemine doğru geçiyor. Bu da Türkiye açısından çok büyük önem taşıyan çok önemli projelerden biri. Uçakta kullanılacak telsiz sistemi de milli kripto sistemi ile birlikte çalışan yine ASELSAN tarafından üretilmiş bir telsiz sistemine geçiriliyor. Yani bu bütün değişikliklerle birlikte uçağın altyapısı geliştirilip millileştiriliyor. Bu çok önemli bir adım olacak. Bu projede aynı zamanda Türkiye'nin kendi başına yaptığı 3. uçak modernizasyon projesi. Işık, Şimşek bunlar F-4 ve RF-4 uçaklarına uygulanmıştı. Daha sonra gelen bu özgür projesi F-16'ya uygulanıyor ve buradan elde edilen bütün tecrübe de önümüzdeki yıllarda milli muharip uçağa yansıtılmaya başlanacak. Bu açıdan da projenin bir başka önemi bu şekilde ortaya çıkıyor. Peki yıl sonunda blok 30'lara bu uygulama yapılacak. Daha sonra ki plan Türk Hava Kuvvetleri'ndeki blok 40 50 ve ilerleyen yıllarda 50 plus'lara da bu sistemin uygulanması yani Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki tüm F-16'ların ortak operasyon yapılabilecek gelecek nesil ve de çok daha önemlisi milli sistemlere sahip olması olacak. Bununla da ilgili çalışmalar devam ediyor. Elimizdeki F-16'ları en yüksek seviyeye çevirmek için bu özgür çok önemli bir altyapı. Son adımı nedir? Bu da ASELSAN tarafından geliştirilen ISA radar sistemi. Bu yıl ilk defa Ayasa Bayraktar tarafından, Baykar tarafından yapılan Akıncı TİHA, taarrizi insansız hava aracına takılacak. 2022'de de AESA radar sistemi Türk F-16'larında denenmeye başlanacak. Ve önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde de seri imalata geçirerek yerli AESA radar sistemine Türk F-16'ları sahip olmaya başlayacak. Bu AESA radar sisteminin mevcut radardan, Farkı nedir diye sorduğunuz zaman sistem çok daha fazla hava hava, hava yer gibi hedefleri takip ediyor. Ve daha geniş bir alanda çok daha düzgün, çok daha gelişmiş, net bilgileri pilota verebilecek bir radar sistemi olacak. Şimdi bana izleyicilerimiz soruyor. Yunanistan F-16'larını modernize ediyor. Blok 70-72 seviyesine çıkarttı. Türkiye ne yapıyor? İşte Türkiye özgür projesiyle bunları milli kendi modernizasyonu yapıyor. Sonra da üzerine ASELSAN IS aralarının gelmesiyle birlikte Türkiye kendi standartlarıyla Blok 70 seviyesine açıkçası tüm F-16'larını getirmiş olacak. Bazen de işte izleyicilerimiz soruyor ya bu F-16'lar çok eskidi biz uçak almayacak mıyız sorusunu getiriyor. F-16 1974'te ilk uçuşunu yaptı ve bugüne kadar geldi. Halen Lockheed Elindeki 200 adet siparişi üretmek üzere çalışmalar yapıyor. 2026 yılına kadar F-16 üretimi devam ettirecek. Ve F-16'nın da yeni müşterileri var. İşte Slovakya sipariş verdi, Tayvan'ın ek siparişleri var. Bulgaristan F-16 kullanıcısı olacak. 2026'ya kadar devam edecek. Bir başka önemli proje Hindistan'a sunulan F-21 önerisi. Eğer o ihaleyi F-16 kazanırsa. F-21 adı altında Hindistan'da üretilecek. Yani gördüğünüz gibi uçak en erken 2026'ya kadar envanterde üretimi devam edecek. Sıfır uçak çıkacak. Bu 2026 diyelim ki bitti üretim. 2026'da üretimi biten uçağın biz baktığımız zaman eğer tabii modernizasyonu, normal ömrünü gördüğünüz zaman belki de bu uçak 2070'lere yani 50 yıl sonrasına kadar gökyüzünde olacak. Size özgür projesini anlattım. Peki F-16'larla ilgili başka neler yapılıyor? Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki en yaşlı F-16'lar işte o 1988'de üretimine başlanan 88, 89, 90 yıllarındaki verilmiş yaklaşık 35 adetlik Blok 30 serisi. Bu uçaklar 8000 uçuş saatine geldiler. 8000 birlikte gövde ömrü tamamlanıyor. Şimdi bu uçaklar Türk Havacılık Uzay Sanayi'ne geldiler, bugüne kadar da 6 uçak modernize edildi. Yapısal kontrolden geçiriliyor bu uçaklar. Kanat ve gövdeleri güçlendiriliyor ve bu güçlendirme ile birlikte ekstradan 4000 uçuş saati daha uçacak hale getiriliyor. 4000 saatte nereden baksanız 20 yıllık bir hizmet ömrü. Yani elimizdeki Blok 30 önce yapısal modernizasyonu tamamlanıyor. Ek 20 yılda yani 2040 yılına kadar uçma hakkına sahip olacak ve bu özgür projesiyle bu 20 yıllık çok güncel bir şekilde uçabilecek kapasiteye sahip olacak. Sonrasında blok 40'lar 50'ler en son aldığımız blok 50 plus'larda modernize edilecek yani Türkiye elindeki F-16'ları en yeni sistemlere sahip özelliklere sahip halde tutacak. Ki bu son modernizasyonun milli olmasında çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu güçle birlikte 2030'da hizmete girmeye başlayacak milli muharip uçağı kadar Türkiye herhangi bir uçak almadan bu yatırımı da yaparak F-16'larını en gücel halde tutmayı hedefliyor. Bu modernizasyon tamamlandıktan sonra devreye girecek milli muharip uçakla birlikte Türkiye 5. nesil uçak operasyonuna hava kuvvetleri olarak başlamış olacak. Tabii bu arada işte Yunan e, Rafal alıyor F-35 talepleri var ama Türkiye eğer F-16'larını iyi modernize ederse kendi sistemlerini kullanabilirse ve tabii ki gelişmiş insansız hava aracı sistemleriyle muhtemel bu arayı kapatılacak. Şimdi bir taraftan en fazla bana gelen sorulardan biri Türkiye'nin ara uçağa ihtiyacı var mı? Şimdi alacağınız en basit bir ara uçak, 30-40 adetlik bir ara uçağın maliyeti nereden baksanız 4-5 milyar dolar. Bu paranın ben açıkçası milli muharip uçak sistemine yatırılmasından yanayım. Buraya yatırılacak olan bu para gelecekte Türkiye'ye yolsu elektrik değil ama mühendislik altyapısı olarak, gelişmiş sistemler olarak ve birçok teknolojinin, Dışarı bağımlılığını kaldıracak bir şekilde Türkiye dönüşleri olacak. O yüzden bu ara dönemde biraz Türk Hava Kuvvetleri dişini sıkarsa milli muharip uçağa giden yol çok daha düzgün en azından maddi anlamda sıkıntısız olacağına açıkçası inanıyorum. Bu videomuzda özgür modernizasyonunu anlatmaya çalıştım. F-16'lar için yapılacak. Bu milli modernizasyon neleri içeriyor neler yapılıyor bunları size anlatmaya çalıştım. Detaylı. Havacılık ve savunma haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bir telegram grubu da açtık. E, e, oradaki haberleri dakika dakikasına sizlere aktarıyoruz. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Tabii ki bu havacılık ve savunma videolarının devamını istiyorsanız bizleri takip etmek için abone olmayı unutmayın ve bildirimleriniz için zilinizi açın. Yarın Yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.